Merhaba, Mars Bilim Laboratuvarı'nda Cam'ın aygıtı araştırmacısı olan David Bish'in sunduğu Curiosity'den haberlere hoş geldiniz. Rocknest denen bir bölgede bayağı zaman geçirdik ve bu hafta Curiosity'ye kum örneği getirdik. Cam'ın toprakta ve kayalarda X ışını araştırması dediğimiz şeyi yapıyor. Bu, hangi minerallerin örnekte bulunduğunu saptamak için en iyi yöntem. Çünkü bu cihaz atomların minerallerdeki dizilişine duyarlı. X ışınları örneğe çarptıkça kemin bize mineral kristallerinin X ışınıyla nasıl etkiletişime geçtiğini gösteriyor. Bu görsel bize ilk sonucu göstermekte. Dağılma dedektörde halkalar halinde çıkıyor. Bunlar da her mineralin kendi parmak izi gibi düşünülebilir. Bu halkalar bize mineralleri ve aslında ne kadar çok bulunduklarını gösteriyor. Kemin verileri bize Plagyglase feldspar, proksenler ve olivinler gibi belirli minerallerin imzalarını gösteriyor. Peridot, olivinin bir çeşididir. Unutmayın, örnekteki olivin parçaları bu kristallerden çok daha küçükler. Neredeyse örneğin yarısı volkanik cam gibi az kristalleşmiş materyal barındırmakta. Yani Mars'ın toprağı dünyada Monakea, Hawaii'de gördüğümüz balistik toprağa çok benzemekte. Kemin'in ne kadar muhteşem bir alet olduğunu anlamak için benzer örneklerin yaklaşık iki buzdolabı boyunda olduğunu bilmelisiniz. Mars Bilim Laboratuvarı'ndaki Kemin'in ise boyutu ayakkabı kutusu kadar. Kemin, Dünya'da Antarktika ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde kullanılmak üzere değiştirildi. Aynı zamanda, Dünya genelinde sahte ilaçların tespit edilmesinde Kemin'den yararlanılıyor. Ve aletin değiştirilmiş bir versiyonu da, arkeolojik çalışmalarda kullanılıyor. Kalıntıların yüzeyinin neden yapıldığını ve onları nasıl daha iyi koruyabileceğimizi anlamamıza olanak sağlıyor. Önümüzdeki aylarda Gale kraterinin jeolojik yapısı hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için orada bulunan taşlar ve toprak üzerinde daha fazla X ışını ayrıştırması yapacağız. Curiosity gezegeninden haberler böyle. Yeni çıkan haberler için takipte kalın.